Sevgili öğrenciler merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzda da çemberde uzunluğun konu anlatımını yapacağız. Tıpkı çemberde açılarda yaptığım gibi e, bunun da boş bir pdf'sini yükleyeceğim. Siz o pdf'nin çıktısını alıp burada anlattığım şeyleri üstüne not alırsanız güzel bir e, öğrenme gerçekleşmiş olur diye düşünüyorum. Hadi vira bismillah diyelim başlayalım bakalım. İlk özelliğimiz ne diyeceğiz görelim. Şimdi dostlar birinci özellikle şunu söyleyeceğim. Aslında bu bir numarada söylediğim özellik çem, e, geometrinin üçüncü farzı. Hani ben sürekli söylüyorum ya geometride beş tane farz vardır. Bu beş farzı bilmiyorsanız hiç geometri soru bankasını açmayın. Yapamazsınız dediğim. Beş tane farzdan üçüncüsü arkadaşlarım. Şöyle bir şey. Şimdi kiriş göreceksiniz dostlar. E, çemberde uzunluk sorularının içerisinde. Çemberin içinde bir kiriş gördünüz diyelim. Bakın AB kirişi. Soruda bunu görür görmez hiç soruyu okumadan yapmanızı istediğim işlem şu: Merkezden kirişin bir tam ortasına bir doğru çizeceksiniz tam ortasına ve bileceksiniz ki bu doğru dik olacak. Birinci yapman gereken işlem bu. İki numara ise kardeşim. Kirişin ucuyla merkezi birleştirip buranın yarıçap olduğunu söyleyeceksiniz. İster B ucunu birleştir, ister A. Yeri gelir iki ucunu da birleştirebilirsiniz dostlarım ve şuradaki Pisagor bağıntısından da soruyu hemen gömeceksiniz dostlar. Pisagor yapıp soruyu gömeceksiniz kardeşim. Mevzumuz bu işte. Bitti. Neymiş? Kiriş görünce uç noktasını Hemen merkezle birleştirecekmişim. İki kirişin tam ortasına dikme indirecekmişim. Dostum bak bu kirişi yeri gelecek şöyle göreceksiniz. Bazen şöyle göstereyim. Çeyrek bir çemberde göreceksiniz. Şöyle çeyrek çember. Bu meşhur sorularımızdan bir tanesi. Şöyle bir dikme indirmiş çemberin içerisinde. Aslında buradaki olay şu. Bu çemberi şöyle tamamladığınızda Şöyle yarım çembere tamamlayalım ilk etapta. Bakın bunu da şöyle uzattığımda bu bir kiriş oluyor değil mi dostlarım? Şurası çemberin kirişi. Ve biz ne demiştik? Kirişin ortasına bir kere dikmeyi indir. Amca zaten bizim için indirmiş olacak onu. Bakın bu şeklimizde. Tam ortasına dikmeyi indirmiş zaten. İki numara senin yapman gereken şey kirişin ucunu merkezle birleştirip yarıçap olduğunu söyleyeceksin. Şuradaki pisagoru gömeceksin. Yani unutma bundan sonra. Şöyle bir çeyrek çemberin içerisinde. Eğer ki sen şöyle bir dikme gördüysen hemen ilk iş... Şöyle uç noktasını birleştirip buradaki Pisagoru şunun da yarıçap olduğunu unutmayacaksın. Tabii ki sen bunu şöyle de görebilirsin kardeşim. Şöyle bir çeyrek çember çizelim yine. Bu kirişi şöyle de çizilmiş görebilirsin. Yine hiç yapacağın şey hiç düşünmeden şurayı birleştirip şuradaki Pisagoru kullanmak olacak kardeşim. Evet bunları sorularda zaten çeşit çeşit göreceğiz. Şimdi gelelim 2 numaralı özelliğimize. 2 numarada bakın 2 tane kiriş görüyoruz. Biri AB kirişi olsun. Diğeri de CD kirişi olsun. Şimdi şurası da bizim merkezimiz. O noktası diyelim buraya. Merkezden kirişin tam ortasına dikmeni indirdin. Tamam hocacım. Bu dikmeye OK diyelim. Buradan da bu kirişin tam ortasına dikmeni indirdin. Buna da OL diyelim arkadaşlarım. Şimdi soru da bu OK ilen OL arasındaki ilişkiyi bize verebilir. Bu durumda da AB ile CD arasındaki ilişkiyi sorabilir. Dostlar çok basit bir bilgi öğreneceksiniz, içiniz rahat olsun. Şimdi bu OK dediğiniz zamazingo OK uzunluğu büyük olabilir OL'den. OK eşit olabilir OL'ye ya da OK Küçük olabilir OL'den. Üç durumunuz var dostlarım. Şimdi bunlar ne demek? Gelin tek tek konuşalım. Şimdi OK daha büyük. Yani daha uzun. Burası büyük olduğunda burası küçükmüş. Hatta bunu şöyle görsel olarak da göstermeye çalışayım. Bakayım silgimiz var mıydı? Burada silgi, silgi, silgi, silgi, silgi. Şu kaleme tıkladığımda bir silgi çıkıyor mu? Yok silgimiz yok herhalde. Neyse uğraşmayalım. Şurada göstermeye çalışayım. Bakın şöyle. Şimdi O noktası burası. Bizim kirişimiz şu olsun. AB kirişi. Diğeri de CD kirişi. O da şu olsun arkadaşlarım. CD. Bakın görsel olarak da biraz daha görmenizi sağladım. Ki şurası OK. Şurası OL. Bakın OK daha büyükse. Bu ne demek? OK'nın büyük olması AB kirişinin merkezden gittikçe uzaklaştığı anlamına gelir. Ya da OL kirişine bakın OL'ye OL'nin daha küçük olması OL uzunluğunun CD kirişi merkeze daha yakın demektir. Dostlar aynı dünyamızdaki ekvator e, kutuplar arasındaki ilişki gibi. Şu paraleller vardı ya hani kutba gittikçe paralellerin boyları küçülüyor hesabı. Bakın hangisi kutba daha yakın? AB kutba daha yakın. O halde boyu daha küçük olacak. Yani merkezden daha uzaktaysa kirişimin boyu daha küçük olacak. O halde ben burada şunu söyleyeceğim. AB kirişi küçüktür CD kirişinden. E tabii bunun tam tersi bakın en alttaki öncüle bakın. OK küçüktür OL ise demek ki AB kirişi daha yakınmış. O zaman AB kirişi daha büyük olacak merkeze yakın olduğu için. Eğer OK ile OL birbirine eşit uzaklıktaysa bunlar merkezden eşit uzaklıkta iki kiriş olur diyeceğiz. Dolayısıyla boyları da eşittir diyeceksiniz dostlarım. Evet böyle de bir kuralımız varmış soru gelir mi gelmez mi çok emin değilim gelmez diye de tahmin ediyorum açıkçası ama bir numara dehşet önemlidir dostlar bir numarayı çok iyi bilin kiriş gördüğünüzde hemen ucuna yarı çapı çizin ortasına dikliği indirin bu çok önemli. Evet 3 numarada dondurma kuralını öğreneceğiz dostlarım. Biz açıdaki versiyonunu öğrendik dedik ya açıda. Şu açıyla şu yayın toplamı 180 demiştik. Bunu açı için söylemiştik. Şimdi çemberde uzunlukta da şöyle bir kuralı var dondurmanın. Bir noktadan A noktasından çembere çizilen iki teğetin uzunluğu daima birbirine eşittir. Yani AT AP'ye daima eşittir diyeceksiniz. Bu 1. 2. Merkezden kirişi teyte indirdiğimiz yarıçap teyte dikiner. Aynı şekilde bu teyte de yarıçapı indiriyorum dikinecek bu 2. Eğer ki merkezle bu teğetlerin kesiştiği noktayı birleştirirsem bu kesinlikle açıortay olacaktı hem buradan hem bu taraftan bu da 3 diyelim dostlarım. Dondurma kuralımızda 3 tane bilgimiz varmış ama bizi ilgilendiren buradaki en önemlisi buydu. Bunu da söylemiş olduk. Evet, bir çembere ortak teğet dediğimiz 2 tane teğet çizmişiz arkadaşlarım. 2 tane ortak teğeti var. Bakın bir üstte AB teğeti var bunların. Bir de altta CD teğeti var. İşte diyor ki kural, bu teğet parçaları daima birbirine eşit olacak. Yani AB eşittir CD'ye diyeceksiniz diyor. dostlarım, mevzumuz bu. Basit de bir kural. Burada yeri gelecek şöyle merkezlerden hani teğet görünce hiç düşünmeyin. Hemen yarıçapı dik indirin dedik ya dostlarım, bunu indireceksin. Aynı şekilde buraya diki indireceksin. Bunda da aynı şeyi yapacağız. Diki indireceğiz diki indireceğiz. Gerekirse şu merkezleri birleştireceğiz. Şuradaki dik yamuktan sorumuzu çözmeye çalışacağız falan filan. Evet, geldik buna. Yine ortak teğetlerini çizmişiz ikişer tane. Bu sefer çarpı şeklinde teğetler çizilmiş. Birinin üstünden birinin altından geçiyor. Bakın şu AB doğrusu, AB teğetleri birinin üstünden birinin altından ya da C D teyeti birinin üstünden birinin altından. Burada da diyor ki kural, hani çembere şu noktadan çizilen, şuraya K diyelim mesela, KA teyeti KD teyetine eşitti. Aynı şekilde bu çemberi çizdiğim, KC teyeti KB teyetine eşitti demiştik ve dolayısıyla artık kural da çıktı. Demek ki AB uzunluğu Eşitmiş CD uzunluğuna. Ortak teyetler eşit uzunluktaymış deriz artık dostlarım. Geldik geometrinin dördüncü farzına dostlar. Bakın iki tane çemberi teyet görüyorsunuz kardeşim ki bu teyetli. E, ben şu anda bir tane versiyon çizdim ama milyonlarca versiyonla göreceksiniz. Buradaki olay şu. Çemberlerin merkezi ile bakın bunun merkezine O1, bunun merkezine de O2 diyelim merkezler ile teğet oldukları nokta doğrusal olacak arkadaşlarım doğrusal hemen burayı mutlaka düz çizgiyle birleştireceksiniz neymiş geometrinin dördüncü farzı iki çemberi teğet mi gördün hiç düşünme merkezlerini ve teğet oldukları noktayı unutma sakın birleştir ve unutma bunun sorularının her birinin son darbesi Pisagorlu olur kardeşim. Pisagoru da çakacaksın, soru bitecek. Tabi sen şimdi teğetleri illa benim çizdiğim gibi görmeyeceksin kardeşim. Yeri gelecek bir tam çemberle başka bir tam çemberi içten teğet göreceksin. Hiç düşünmeden şu teğet oldukları noktayı ve merkezlerini düz çizgiyle birleştireceksin. Yeri gelecek bir çeyrek çemberi şöyle bir tam çembere Dıştan teğet göreceksin her ne kadar çizemesem de şöyle dıştan teğet gördün hiç düşünme hemen merkezlerini ve teğet oldukları noktayı mutlaka düz çizgiyle birleştireceksin ve unutma her seferinde Pisagor yapacaksın. Bak bunu yeri gelecek bir dikdörtgenin içerisinde göreceğiz biz bunları şöyle bir çeyrek çember olacak mesela şurada bir tam çember olacak mesela. Şöyle başka burada da bir çeyrek çember olabilir mesela gibi hiç düşünmeden merkezlerini ve teğet oldukları noktayı hemen birleştireceksin. İlk iş bu olacak arkadaşım tamam. Sonrasında da unutma pisagor bunu mutlaka yapacaksın her sorunun sonunda. Evet geldik. Tetraler dörtgeni dediğimiz kurala gayet basit şekilde de görüyorsunuz zaten 4 tane teyit çizilmiş çembere ve bunlar bir dörtgen oluşturmuş kardeşim şöyle dörtgenimizin köşelerini A B C D diyelim e, buradaki olay şu karşılıklı kenarların yani A B ile D C'nin toplamı diğer karşılıklı kenarlar işte B C ile A D'nin toplamına eşit diyor dostum. İspatı da çocuk oyuncağı kardeşim. Bak şimdi şu A noktasından ben çembere iki tane teğet çizdim. Bunlar eşit olmayacak mı dostum? Yani buna A desem bu da A birim olacak. Bakın B'den de çembere iki tane teğet çizdim. Buna B desem bu da B olacak. C'den de çembere iki tane teğet çizdik. Buna C desek bu da C olacak. Son olarak D'den de çembere iki tane teğet çizdim. Buna D desem bu da D olacak. Bakın şurayla şuranın toplamı ne oldu? A, B, C, D. Peki burayla, buranın toplamı ne oldu? O da A, B, C, D. Uzunlukların toplamının eşit olduğunu gördük kardeşim. Mevzu bu. Teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarların uzunluklar toplamı eşitmiş dedim. Evet, geldik son kuralımıza. Kuvvet alma kuralı kardeşlerim. Normalde müfredattan kattı bu başlık. Kuvvet alma diye bir şey müfredatta anlatılmıyor ama. Soruları geliyor çünkü kuvvet almanın sorularını biz benzerlik yardımıyla veya farklı yöntemlerle işte yeri geliyor öplit yapıyoruz, pisagor yapıyoruz çözebiliyoruz. Ama kuvvet almayı bilmenizi ben kesinlikle istiyorum kardeşim. Çünkü birçok soruyu kuvvet alma sayesinde çok çabuk bir şekilde daha basit bir şekilde yani en azından benzerlik yapmadan ya da başka işlemler yapmadan çok basit bir şekilde bulabiliyoruz. Şimdi kuvvet almanın özü şu kardeşim onu şurada göstereyim. İyice anla sen de basit bir şeydir. Şimdi kuvvet alma dediğin olay bir çembere bir noktadan şöyle A noktasından çembere bir doğru çizersiniz. Bu doğrunun kuvveti şöyle olur kardeşim şuraya K diyeyim şuraya da L diyeyim. Bu noktanın çembere birinci uzaklığı çarpı ikinci uzaklığı. Bakın işte bu senin kuvvetindir. Neymiş? Neymiş? Çembere birinci uzaklık bakın AK, ikinci uzaklığı AL. İşte bu noktanın bu çembere göre kuvveti AK çarpı AL'dir dersiniz. Şimdi burada şöyle bir şeklimiz var. Kuvvetin üç farklı versiyonunu göreceksiniz dostlarım. Bakın birinci versiyon. Şimdi dışındaki bir noktadan çembere şöyle iki tane doğru çizilmiş olabilir. Şöyle gösterelim. Noktamız P olsun şu doğrunu da a b olsun şu doğru da c d olsun kardeşim şimdi üstteki doğrudan kuvvet alsam ben, p noktasının kuvveti üstteki doğru için ya birinci uzaklık pa ikinci uzaklık PB o zaman üstteki doğrudan kuvveti pa çarpı PB olacak dersin. E hocam alttaki doğrudan da kuvvet alabilirim. Tabii ki alabilirsin. Hemen alalım. Pc çarpı Pd. E hocam bu da aynı noktanın aynı çembere göre kuvveti değil mi? Evet. O zaman bu kuvvetler birbirine eşittir diyoruz. Buradan aranan uzunluğu benzerlik yapmadan buluyoruz. Şu dört taneden üçünü bileceksin. Dördüncüsünü bulmanın yolu işte Buymuş diyeceğiz dostlarım şimdi yine dışındaki bir noktadan p noktasından çembere doğrulardan biri teğet olabilir şöyle PT diyelim buna diğeri de çemberi kesen bir doğru olabilir Şuraya da AB diyelim arkadaşlar kuvvet almanın mantığı aynı birinci uzaklık çarpı ikinci uzaklık şimdi üstteki doğru da birinci uzaklık PT İkinci uzaklık lan hocam yine PT. O zaman PT çarpı PT. Yani kısaca PT'nin karesi eşittir. Alttaki doğrudan kuvvet almayı artık çok iyi biliyorsunuz. Birinci uzaklık PA, ikinci uzaklık PB. İşte bunların çarpımına eşit olacakmış diyor. Bu da ikinci durumuydu. Şimdi geldik üçüncü duruma. Bu P noktası çemberin içinde olabilir kardeşim. Yani şöyle iki tane kirişin Kesiştiği yer olabilir. Şöyle gösterelim kirişlerimizi de. Mantık yine aynı. Bakın AB doğrusu için kuvvet yazıyorum. Birinci uzaklık PA, ikinci uzaklık PB diyebilir miyiz dostlar? O zaman yazalım. Birinci uzaklık çarpı, ikinci uzaklık eşittir. Diğer doğru için yazıyorum şimdi. E, birinci uzaklık PC ise diğer uzaklık da PD değil midir? İşte bu da ikinci uzaklığımız dedim. Kuvvetini bu şekilde aldım kardeşim. Unutmayın kardeşler. Kolaydır, basittir. Hemen bunu bir kez daha tekrar ediniz. İnanın bana sorularda çok işinize yarayacaklar. Evet yine bitirdik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Öpüyorum hepinizi. PDF'yi indirmeyi de unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Bay bay.